Bugün 20 Şubat 2023 Pazartesi, Ay günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay, sabah 5'te Satürn'e birleşecek ve boşluğa girecek. Güne içe dönük, karamsar enerjilerle başlayabiliriz. Yalnız kalma, tefekkür ihtiyacımız da artabilir. Ay, sabah 7.55'te Balık Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ay 10.07'de Güneşle birleşecek ve 1 derece Balık Burcu'nda yeni ay doğacak. Balık yeni ayı,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 Sorunlarımızı, bağımlılıklarımızı, takıntılarımızı derinden keşfedip bunları şifalandırmamız, dönüştürmemiz, arınmamız mümkün. Kolektif alandan gelecek sezgisel işaretler, eş zamanlılıklara da dikkat etmeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.